Evet sevgili dörtlü ilişkiler Evet arkadaşlar Koskoca bir yılı geride bıraktık 2018 yılında Yepyeni bir iş hüviyetinde Yepyeni bir iş hayatında Yepyeni bir kadroda göreve başladınız Bu süreç içerisinde Haklarınız, özlük haklarınız Her türlü çalışma durumunuzla alakalı Büyük merak içinde büyük çabalar sarf ettiniz Heyecan duydunuz Kadroler sevindiniz. Artık siz de kamunun bir parçası olmanın gururunu taşıdınız. Tabii ki bu yeni döneme alışmanız kolay olmadı. Hem maaş düzeni, bunun yanında alacağınız ikramiyeler veya alabileceğiniz ek ödemeler ve birçok konuda yapılan değişiklik sizi bu konuda araştırmaya, öğrenmeye ve bu konuda bilgi edilmek istemine itti. Bizler de inşallah elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Belediyede, milli eğitimde, hastanede, tabuk adresinde ve tüm kamu kurumlarındaki arkadaşlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Her zaman yapıcı oldunuz, sorularınızı sordunuz, öğrenmek istediklerinizi de getirdiniz. Biz de elimizden geldiği kadar bildiğimizi size aktarmaya çalıştık. Sizi yol olduğunuzda biz sevindik. Ve bu mutluluk zaten bizim daha sonraki çalışmalarımızda bize güç verdi, kuvvet verdi. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel bir dönem geçirdik. İnşallah yeni haklarınıza kavuştuğunuz ve tüm haklarınızı aldığınız bir dönem geçirmek dileğiyle 2019 yılının size şans, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Gerçekler dünyası sizinle. Gerçekler dünyası sizsiniz. Sizin varlığınız bize güç. Görüşmek üzere.